Yine git, gel'lerdeyim Yetmez, bitmez benim dertlerim Bir bakarım sözlerim, dillerdeyim Ama bir bakasın lafların serindeyim Yine git, gel'lerdeyim Yetmez, bitmez benim dertlerim Bir bakarım sözlerim, dillerdeyim Ama bir bakasın lafların serindeyim benim şaşalı Vekil gibi bir hayatım olmadı ama olmalı Bu yüzden de hiç çok boşandım, en boş halimde bile kendime rol aldım Sen kafiyelerini yerlerden çalarken ben benimle birlikte işte böyle coşardım What? Yerinde olsam ona dayanımıza hemen koşardım Ben senin gibi olmadım asla şart bir vezir gibi, gibi. yollara kapalı her sözlerimle benimle birlikte esirkin Ama eğer bir yol olsa buradan kaçardım kesin Kalemle boşaltıyorum böyle içimdeki stresi Bana bulaşan yaşaklarına emin ol ki kayıp olur neden bana bilemeyen bir kaderi takdir eder ki? Ahşı nasip denen bir kere de vaktinde gel Aşkım yazılı her gerçeğim Alacağım bir intikam var Düşündükçe gururları Umut sağlamıyor bana geçmişi umut deme ne yaşadığımı bilmiyorum Neden hareket ettiler bu cansız beden Hiç yer kalmayınca insan alamadıklarını umut eder bu? Yine git Gellerdeyim bitmez bitmez benim dertlerim bir bakarım sözlerim dillerdeyim ama bir bakasın lafların selindeyim yine git gel. Hayat kimine hazine gibi bizden halen hazin geliyor Biz böyle deyince elektroneliyo sonumuz bize hazır ediyor Değilimiz bize hayır olsun diyor ki ben de diyorum kahrolsun Diyorum desem de anlamıyor Ben yarap yapıyorum diye sorguluyorum Sorguluyorum ki kimilerine göre ben olgunlaşıyorum Olgunlaşıyorum ama nedense hala kendimi kendime kızgınlaşıyorum Kızgınlaşıyorum ve iyice hışınlaşıyorum Hışınlatışıyorum ve dedenseler beni hiçbiri Evcilleştiyorum kimileri Kelimeleri heceleyerek Aştan başladı sonra sana da iyi geceler Ben böyle deyince hepsi sevinecekler Haka feslerine göre hepsi kuş gibi evcilleşecekler Yetmez bitmez benim dertlerim, bir bakarım sözlerim dillerdeyim. Ama bir bakasın lafların silindi yine git. Gellerdeyim. Yetmez bitmez benim dertlerim, bir bakarım sözlerim dillerdeyim. Bir bakasın lafların silindi mi? Şanslı kapımız kapalı, anlar hep tek taraflı, bize hep kafalar arafta. Değer veririm elimdeki rap yüzüne her bir karatına. Ben de saçmalarım ara sıra, şeytan dile sürer şurayı. Rap ile şey verme, elimdeki kağıtları Yunus Pesari bulursam çırayı Mekan rap tarafı diğer adı çırağın sarayı Mafya atar bir kafiyeli bir kafiye Sana yeter bu afiyet Elindeki kadar tut bence biraz diyet Biraz kavga da üst tükürürsen pisliğini üstümsinler İyi niyetin suistimal mahvitediğinizde Seni bitirmemiz halesi eder ki kafiye yeah. Kafiyelere bitim ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt Son saniye git gelip <gülüyor> Yine git gellerdeyim, Yetmez bitmez benim dertlerim Bir bakarım sözlerim dillerdeyim Bir bakasın laflara silindeyim Yine git gellerdeyim, Yetmez bitmez benim dertlerim Bir bakarım sözlerim dillerdeyim Ama bir bakasın laflara silindeyim Yine git gellerdeyim. <gülüyor>